hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zülbülcan. Bugün sizlerle yaz sıcaklarında, hele ki uzun tatil sonrasında çoğumuzun ihtiyacı olan ödem attıran tarif paylaşacağım. Su tüketiminize dikkat etmeniz ödemin birinci çözücüsü diyebiliriz. Ve bunun yanı sıra eğer ki bir sağlık probleminden kaynaklanan ödem sorunuz yoksa da bu tarifimizden destek alabilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. Öncelikle zencefilden faydalanıyoruz. Metabolizmamızı hızlandıran ödem atmada etkili bir besin. Bir ceviz büyüklüğünde soyulmuş taze zencefilimizi ekliyoruz. Yaban mersini yine vücudumuzda ödem atmada etkili bir meyve. Bir porsiyon kadar yaban mersini ekliyorum. Maydanoz. Vücudumuzda ödem atmada oldukça etkili bir yeşillik. Yarım demet kadar maydanoz ekliyorum. Salatalık detoks tariflerimizin vazgeçilmemizi biliyorsunuz. Ee, su içeriği oldukça yüksek ve ödem atmada da etkili olan bir tane salatalığımı şu şekilde hemen ekliyorum. Ee, lime suyu ekliyorum bir tane. Antioxidan kapasitesi oldukça yüksek. Ve demlenmiş, soğumuş yeşil çayımı ekliyorum. Beyaz çay da ekleyebilirsiniz yeşil çay yerine. Antoksidan kapasitesi olarak yeşil çayımı da kullandım ve sıcaklarda yüksek miktarda mineral kaybediyoruz. Bunun için de son olarak maden suyunu ekliyorum. Malzemelerimiz bu kadar. Oldukça pratik. Hemen yapıma geçelim. Harika. Zencefil kokusu ve yeşilliklerin birleşimi. Çok güzel bir hem görüntü hem koku olmuş. Hemen tadıyorum. Tadı da harika. Çoğu detoks içeceğine göre çok çok güzel. Eminim siz de beğeneceksiniz. Hemen deneyin ve bize yorum atmayı unutmayın.